Selamlar arkadaşlar Finroll'da. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle oldukça keyifli, ilginç bir içerikle karşınızdayım. Şimdi, her şey öncelikle şöyle başladı. Çok zamanınızı almayacağım. Arkadaşımla çizim yapıyordum Discord'dan. Tabletimde işte çizgi romanımın devamını ilerletiyordum abiler. Ve arkadaş dedi ki abi sen Cyberpunk oynuyordun. Orada bir anime şarkısı çalıyormuş. Atayım mı sana dedi. Ben de daha önce duymamıştım. Şey olmadı böyle. Aaa tat tabii dedim. Attı abi. Şöyle bir dinlerken şey oldum lan. Bu sözler ne? <gülüyor> e, bir flip olmuştu. Sonrasındaki gün ise böyle arkadaşlar şey attı abi. E, Panda böyle canlı yayında işte Pompon Shi'i söyleyip böyle dans falan yapmış falan dediler. Dedim Pompon Shi'ne falan. E, şarkının orijinalinin ismi Pompon Shi't. Tabi Japon abilerimiz, ablalarımız İngilizceyi çok e, düzgün telaffuz edemedikleri için o Shi olarak kalıyor. Hiç duyamıyoruz. Neyse. Açtım baktım ve dedim ki bu şarkıyı çevirmek lazım. Tehlikeli bir hale gelebilir. O yüzden arkadaşlar ben de oturdum şarkıyı çevirdim. Bu arada sakın yanlış anlaşılmasın. Pintipanda çok sevdiğim yayıncılardan bir tanesidir. Ee, severek takip ediyorum kendisini. Umarım <gülüyor> bu çeviriler bu videola ulaşır. Ve böyle keyifli bir içerik olmuş olur böylelikle. Öyleyse arkadaşlar sizleri şarkımızın çevirisiyle yalnız bırakıyorum. Popoşit, popoşit, popoşit